Nasıl su güzel mi? Geleyim mi? Evet <gülüyor> evet Hop yap Haydi Bizim yatağımız orası Denizden al daha... Evet. Hadi Murat Gel bakalım. Gel bakalım. 115 TL sabah kadar takılı olmak rağmen o şeyde bir ağırlıkta sıkıntı var herhalde ya. Kendi doğulmadı. Bir tane eggli. Thank you. And your eggs. <gülüyor> <gülüyor> oh. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu da bizim konakladığımız patong'un plajı. Kocaman bir körfez. Güzel gözüküyor. Evet. <gülüyor> Tabii Burada sporları yapabilirsiniz. Hemen şöyle Parmiyeler var deniz e, beyaz kumlara doğru inmiş arkanda çeker misin o görüntünün haklısıyım. <gülüyor> evet. Bugün biraz rüzgarlı olduğu için kahverengi deniz. Rüzgardan mı acaba? Evet kumdan doğru. Kumu, evet. kumu kaldırıyor. Şu an Big budayı arkadan görüyoruz daha. Burası giriş. Selamunaleyküm diyor ya. diyor ya. Kafe. Kafe. Evet. Kafe. Ço. Not sugar. Without sugar. Without sugar. the only one. Evet. Böyle anlatıyor. İkisi, herhalde, mi? İkisi mi diyorsun? Blend and değil mi işte? Ee, bilmiyorum galiba. Şey, ee, <gülüyor> Tamamlayamıyorum. Last? Ha coffee made, li. şu şu. This is better. Hı -hı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ekmek arası dondurma ya gerçekten de. Çok değişikler. Ekmek <gülüyor> arası Mert'cim biz de yakalım. Biz de yakalım mı? Ne yaptın? Para mı? Boştadın. Böylece tusslerimizi aldık. İlk dileğimi sağlıktan yanam. Amin. Eman. Amon Bu da mı amin diyeyim bari? <gülüyor> ne diyeceğimi bilemedim. Bolluk bereket borçlarımızı ödeme gücü. Maaşlarımıza bereket. Üçüncü dileğimizde bol bol gelme. Bol bol gezmek evet oleyyy Vat Çalom Tapınağı, orada bir yerlere gitmiştik dün Bugün de Big Buddha tepesinden bakıyoruz aşağıya Hava biraz puslu bu arada o yüzden anca çıkıyor Mutlandı evet Aşağısı sırf e, bu bir tepe Çalom tepesi Sırf bakın <gülüyor> jungle yani orman ve maymunlar varmış Sen dokunmayın beslemeye çalışmayın çünkü ısırıyorlardı herhalde yani <gülüyor> Maymunlar olsun, vahşi Big Buda heykeli Salon Tepesi'nin üstünde, 45 metre yüksekliğinde heykel. Sri Lanka'dan getirilmiş mermeri. Tabii çok önemli yani için. Bayağı büyük. Hadi bakalım. Şimdi yürüyoruz yukarı doğru. Big Buda, Big Buda, Big Buda. Kocaman Buda. Şu an Big görüyorsunuz. Burası manzarı da aynı zamanda. Şimdi burası dileklerin e, tütsülerin takıldığı yer. Buraya da e, bir yaprak alıp işte asıp e, buraya asıyorlar yani yazıp dileklerine. Sağlık mutluluk gibi şeyler. <gülüyor> Batayi kedisi. Biraz daha sinir süraklı. hazırılıyor. Paket yaptık. Plajda çekelim. Paket yaptığımız. Çok plajı. güzel gezileceğiz Plajımız Plajımızın ismi Katanoy. <gülüyor> Plaja doğru yürüyoruz. Hava ve su sıcak. Okyanusumuz güzel. Bakalım. Bir tane katamaran var. Bayağı okyanus geldi. Kendimi zorla çektiren insan. <gülüyor> Şimdi yerel bir Tayyip restoranına geldik. Numara 6 restoran diye bir şey. Ee, yerel bir restoran. Mesela bunda şöyle soslar var Devam edilen. Ee, işte acı sos, tatlı sos bir şeyler. Zaten hep acılı tatlı karışık geliyor. Menü acayip bir şey. Yani böyle menü yok. Şöyle başlıyor. Bu i̇şte kendi yemekleri. Ondan sonra var. global yemekler, salatalar, sebze yemekleri, noodle'lar yani makarnalar. Ondan sonra barbeküler, tavuk, 1 milyon çeşit dariban tavuk. Bu arada tavuk e, çiftlikleri inanılmaz büyük. Bu CP piliç falan Tayland'dan zaten bizlere satılıyor. çeşitli pirinç yemekleri, İşte pilav gibi. Mesela biz şundan söyledik bir tane. Sarımsaklı bir şey. Mesela bu garip adamlar orada böyle başka içecekler söylüyor. Yani yemeğimizde. Ah, medium Ananaslı pilav geldi. O ananaslı pilav arkadaşlar. Bu medium mu? Bu bizim kızarmış kalamarımızın. Çok, çok i̇çinde kalam. fıstık ve sarımsak var bol miktarda fıstığın. Memleketi zaten Kaju fıstığını. Memleketi Phuket adası. Bak kaç Ondan sonra bir şey çorba söyledik. Şimdi geliyor o sayfalara doğru. Şu, Thai diye, Tomyum diye geçiyor. Bundan söyledik. Ondan sonra burada balıklar da var, çeşit çeşit. Tabii içecekler de var. Evet arkadaşlar. Bakın burada biraz motosikleti var. Bir kısım motosiklet var. Burada galeri vesaire değil. Burası e, halkın kullandığı otopark. Plaj yanındaki. Bangalore odun yanındaki. E, vaziyet bu. Bu benim motorum bu arada. Karıştırmamak büyük şans. <gülüyor> Herkes götürüyor. Motorlarını bir kenara. Oh! <laughs>